Haydar hocam 1976-77 yıllarında. Ondan önce tanımıyordum. Babası rahmetli Hasan dede gay tanıyordum. Kemal altında komşumuzdu. Babamın dükkanı karşısında. Ama hocamı orada hiçbir defa görmemiştim. Ne zaman ki Trabzon Lisesi'nde ben okuyordum. O zaman hocam bize din ve ahlak kültürü dersine geliyordu. Orada hocamı tanıdım. O zaman daha 30'lu yaşlardaydı. Genç, dinamik bir insan. Evet, derslerine girdiğimiz zaman daha önceki hocalarımızdan çok farklı bir e, lezzet, tat ya da e, hava ile yani teneffüs ettiğimiz hava farklıydı. Ben onu yaşadım hocamla. Hocamla tabii e, sınıf içerisinde çok enteresan anılarımız da oldu. E, sadece e, te teorik olarak e, dini bize anlatmanın ötesinde pratiğe döktürdüğün her zaman. Çok iyi hatırlıyorum. E, bir keresinde namazı bize anlatıyor. Namazın e, Sadece teorik olarak anlatılmanın üstünün öfesinde fiziki olarak yani, öğrencilere göstermek için beni çağırıyor. Ahmet oğlum diyor gel, çık şu masanın üstüne, kendi masası var öğretmen masası sınıfta. Çık üstüne şu iki rekat namazı kıl bakayım oğlum nasıl öğret, öğrensin arkadaşları falan diye. Ben de tabii e, gelmiş olduğumuz aile yapımız olarak e, namaz kılmasını, oruç tutmasını falan yani 32 farzı, 54 farzı bilen insanlardık. Kur'an okumasını filan biliyorduk o döneme kadar. Çıkardık biz iki rekat namaz kılardık. Hatalarımız olduğu olmuyor muydu? Elbette oluyordu. Onları bize tarif ediyoruz. Oğlum Şöyle yap, böyle yap derdi. Hatta bir keresinde sınıfı kop topluca aldı götürdü. Trabzon lisesinin en alt bodrumunda şey vardı, meçit vardı. E, abdesthane vardı orada. Götürdük bizi oraya. Orada biz e, fiziki olarak oğlum e, çocuklara dedi, e, çocuklarımız dizildiler şadırvana. İşte ben nasıl abdest alıyorsam siz de öyle alın dedi. Biz orada abdest almasını hep birlikte öğrendik. Sonra gittik cemaatlerine mask bize. Yani günlerimiz... E, böyle tatbikatla insanların zihninde, öğrencilerin zihninde daha iyi kalmasını sağlamaya çalışıyordu. Bunun haricinde çok fazla dikkateş ayan bulduğum özelliklerinden bir tanesi, öğrencilere böyle diyeyim akılda kalmayacak olan şeylerden daha çok Kur'an'ın mealini öğretmek için çaba sarf etti. Şimdi düşün namaz duaları diye, süreleri diye bir gelenek vardır bizim jargonda, sünni jargonda. Ben aslında onu öyle de görmüyorum ama öyle bir oluşum var. Elemtere Keyfe süresinden, işte Nas süresine kadar devam eden 10 tane süre var. Bunları bizim sünni camiada çocuklara öğretirler. Hani bunlarla namaz kılınır, kılın gibisinden. Hocam öyle bakmadı olaya. Eren Terekefe'den aşağıya. O dahil olmak üzere Nas Suresi'ne kadar 10 tane sürenin hepsinin bize mehalini öğretti. Oğlum burada ne yazıyor? Bunu bir öğrenelim dedi. Bize e, ders verdi. Ödev verdi. Bunları öğrenin dedi. Bak bunlardan sizi sınava çekeceğim dedi. Dediği gibi de yaptı. Bize en az bir tane ya da iki tane e, sınavlarda yani e, o sürelerin meallerini sorardı. E, yanlışlarımız olurdu, doğrularımız olurdu. Hatta, hatta bir anım da vardı hocamla. Onu kendisiyle de Akçabat'ta paylaştım. Güldürdüm hocam elhamdülillah. <gülüyor> Nasıl? tabii... Böyle anaktadlarımız da olmadı değil, hatıralarımız var hocamla. Hocam bana mesela e, teknolojiyle e, dini böyle e, karşılaştıran, daha doğrusu açmaya çalışan bir kitap hediye etmişti. E, okudum, okudum onu o dönem. Tabii onu çok iyi anlayamadım o zaman. Daha sonraki yıllarda biraz fizik, bilimle, İslam karışık bir kitaptı. Geç zaman git zaman ben fizik mühendisi oldum. Fizik okudum. Hocamın anlatmak istediği şeyleri daha derin bir şekilde orada farkına vardım yani. Yani bilim ne kadar enteresan bir şey. Allahü Teala'nın yarattığı bir e, kuralı öğrenmek, onu hele hele kuantum fiziği dediğimiz, kuantum atom altı e, hayatı incelediğimizde Allahu Teala'nın kudretinin gücünün ne kadar yüce olduğunu, ve o kitap da hocam bana verdiği o kitap da bunların var olduğunu o zaman aslında öğrendim ben yani. O zaman çok iyi anlayamamıştım. Ama ben hocamdan en çok önemsediğim şey bu elbeyet meselesidir. kuran mealini okuyan insanlarız biz. Kur'an'da elbeyet ayetini biz okuduk. Efendim Nijran Hristiyanları ile birlikte Resulullah'ın yaşamış olduğu. O lanetleşme ile alakalı onu ayeti de okuduk biz. Hatta ben hayatımda tatbik etme noktasına da geldim onu Bir mevzu hususunda. Ama bu nedir? Bu neyi anlatıyor allah Teala burada? Tamam bunu böyle kapsam olarak yani böyle kabataslak olarak biliyorduk, öğrendik ama ayeti okuyarak ama kimi anlatıyor, nedir, elbet kimdir? Bu ayetler niçin, kimin adına inmiştir filan bilmiyorduk. Ne zaman ki rahmetli hocam Elibey alakalı mevzuları anlatmaya başladı. O zaman ben kafamda ding etti böyle dedim ya vay anasını ya. Biz bu Kur'an'da okumuş, geçmişiz bu ayetleri. Elibey'i okuduk. Ama kimdir merak etmedik. Meğer İslam'ın ta kendisiymiş. Canlı Kur'anmış. Hiç bir haber yaşamışız 45 sene 50 sene. Rahmetli hocamdan Allah kane kane rahmet etsin. Bizi kulağımızı, gözümüzü açtı. Elbette bizi öğretti. Atalarımızı öğretti bize ya. Ben hocama çok büyük minnettar için, minnetli, minnettarım için, minnettarım olsun da. Çok özel bir iş bizim için yaptı. Bunun haricinde Atatürk'ün bizim Solak deresinde, Çaykara boğazında çok fazla e, tanıyanı, bileni yoktur. Seveni de yoktur yani tek içimizde insanlar vardır ama hocamın Atatürk'le alakalı olan çalışmasını duyduktan sonra biz Atatürk'ü farklı bir cenattan okumuş olduk. Duymuş olduk. Gerçi hocamdan önce de bu hususu araştırmaya başlamıştım ben ama tabi hocamın bu araştırmasını gündeme gelmesinden sonra ben bu olaya daha farklı bakmaya başladım. Ve hocamın bizim için çok önemli bir ...cevheri daha ortaya koyduğunu gördüm. Milli ekonomi modeli. Benim için hocamın... ...yapmış olduğu değerlerden... ...bir tanesi de odur. Gerçi ben hem... ...fizik mühendisi hem iktisat... ...fakültesi mezunu olarak... ...45 sene ticarete uğraşmış bir kişi olarak... ...iktisattan, ekonomiden... ...ve İslam'ın... çok ...farkında olan kişi olarak... ...temel argümanların biliyordum ama... Hocamın yazmış olduğu milli ekonomi modeli beni çok daha farklı bir noktaya taşıdı ekonomi alanında. Duygu ve düşüncelerim, anlayışım, bakışım da değişti. Ve hocamın bir ilahiyatçı olmasını bildiğimin ötesinde ekonomiyle bu kadar derin araştırmalar yapmış olması, böyle bir sonuca varmış olmasını hayretle karşıladım aslında. Dedim bu, hocam hocamı ilahiyatçı biliriz yani. Nasıl oldu da bu adam ekonomiyle alakalı önemli bir yazıya, önemli bir projeye imza attı? Önce hayret ettik. Sonra da hayranlığımız arttı yani. Bunu samimi olarak söylüyorum. Çünkü ben e, Papaz Maltısı okumuşum. Efendim e, Zükardo'yu okumuşum. Edim Smith'i okumuşum. Keynes'i okumuşum. Daha bir sürü batılı kapitalist e, Bilim insanlarının okuduk, iktisat teorisinde. E, Marx'ı okuduk, Hegel'i okuduk, Engels'i okuduk filan yani. Onların teorilerini de okuduk ama hepsinde ben okurken bir eksiklik gördüm. Yani bir tarafı eksik. Her ikisinde bir tarafı eksik. Ama hocamın yazmış olduğu projede ikisini bir araya getiriyoruz. Olması gereken asli unsurun ne olduğunu ortaya koyuyor. Milli ekonomi modelini eğer kişiler, insanlarımız... Düşünerek, böyle üzerine basa basa düşünerek ve bu kelimelerin, cümlelerin anlatımı nereye varacağını, biraz sonucunu eğer e, irdeleyerek, e, araştırarak e, hareket ederlerse, ekonomi alanındaki insanların çok büyük merhale katacağının ve kapitalist düşünceden olsun, sosyalist düşünceden ayrılıp farklı bir düşünceye dönüşeceklerini düşünüyorum. Bu hususta da hocama minnettahım ya. Yani. Ben sadece onun kaybının çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani insanımız onun farkında değil. Türk insanı onun farkında değil. Haydar hocayı ka kaybetmiş olmakla birlikte neyi kaybediklerini bu insanlar bilmiyor. Asla bilmiyor. Ve belki de hiç bilemeyecekler. Bu toplum için, bu Türk milleti için çok büyük bir yaz kayıp ve... Bunu bilmemeleri çok büyük bir yazık. Aynı zamanda bir ayıp da olabilir derim yani. Bilge insandı. Yani alim olmanın ötesinde bilge bir insandı. Ya kardeşim bu adam İslam'dan biliyor. Ehliyetten biliyor, ticaretten biliyor, hukuktan biliyor, ne bileyim ekonomiden biliyor. insanlara dünyaya bir kapağı araladı. Kurtuluşu sundu insanlar aslında. Bugün Amerika'sı dahil olmak üzere bütün ülkeler krize girince onun ekonomi modeline sarılıyorlar. Ama insanımız şunu demiyor, ya bu bundan 20 sene önce yoktu böyle bir düşünce. Kapitalist dünyasında birilerine yani bir, bir hak yani karşılıksız bir şey dağıtmak var mıdır? Yok, ben bildiğim yoktur yani. E bunu gündeme getiren haydoloji olmuştur. Bu insanlar bunu yaşıyorlar, bunu uyguluyorlar fakat bunun mücidinin kim olduğunu, bunun son yüzyılda ortaya koyanın kim olduğunu şey yapmıyorlar, ikrar etmiyorlar. Ne ayıp bir şey yani. Kınıyorum onları ya.